1 Ekim 2020 Antalya, Elmalı'dayız. Yanımızda Mustafa Kaynak, İbrahim. E, İbrahim Kaynak. Burada rekor gübre, yaprak gübresini pancarda uygulamıştık. Evet. Neler oldu? Şu an bugün asrata geldik. Asrata geldik. Pancar evet. müthiş. Pancarı gösterelim bir yerde. Nedir burada şu an yaptığınız asrata göre verimiz nedir? Dekarda <gülüyor> hemen hemen 10 ton. 10 ton iyi midir evet. burası için? Tabii süper. İbrahim abi nedir? Sizce? Vallahi çok memnunuz. Aha. Bu seneye kadar böyle pancar kaldırmadık. Yıl nasıldı bu sene? Pancar üretimi için uygun muydu? Kuraktı. Kuraktı ama Kuraktı. Yağmur evet. da doğru dürüst yağmur Tabii da yağmadı. yağmadı. Artı soğuktu. Evet. Ee, burada yaprak gübresini uyguladık. Evet. Uyguladık. Ee, hangi aşamada uyguladık? Onu da söyleyelim. Ee, hemen hemen İkinci çapada. Evet ikinci çapada. İkinci çapada uyguladık. Hatta eksik de uyguladık. Bir uygulama. Evet, bir uygulama. bir uygulama. Bir uygulamada bu sonucu gördük. Evet. İkinci ve üçüncü seferi yapmadık. Ama evet. ona rağmen gayet güzel. Süper. Şöyle bir gösterelim mi? Şu şeyleri de, kafaları. Şuradan şu sökülü olanları da gösterelim. Bir hastalıkla ilgili herhangi bir kusur, bir sıkıntı oluştu mu bu sene? Hayır, olmadı yani. Hiç, hiç olmadı. Peki, bir şey görmedik. başka tarlalarla mukayese ettiniz mi hiç? Yani tabii, kendi çok, tabii çok var. Kaliteli Çok ne var. Ne kadar fark vardır İbrahim abi? Nerede yarı yarı? Yani onların iki katı pancar var şu anda. Bol bereketli olsun. Tabii. Yaptığımız uygulamaya göre aldığımız sonuç. Süper. Değerlendirsek. Süper. Yani e, harcadığımız paranın karşılığının kaç katı olmuş olur sizce? Bir ölçü verirsek çünkü köylümüz çiftçimiz de. Evet. Bazen değerlendirme yapmak. Yarı yarı ya şey var. Tonajda artış. Yarı yarıya tonajda tabii. artış var. Ee, Yonca'da da kullandık. yonca da aynı şekilde. Daha önce çekmiştik. Şöyle gösterelim abi. Şuradan söktüklerimizi. Şöyle çekelim. <gülüyor> tabii bunun şu anda polar değerini ölçtürmedik. Evet. Doğru mu? Evet. Onları da fabrika alınca artık ölçecek. Tabii. tabii. Ee, tabii. Şey tabii. olarak. Fabrika da onu Fabrika ölçecek. Herhangi bir kusur var mı sizce gördüğünüz? Yok. Yok. Bir bozulma, Yok. herhangi bir kayıp. Bak, gayet işler doğru. Hı hı. Süper. Ee, zaten bir hastalık görmedik. Gördüm. Tavsiye eder miyiz İbrahim abi? Herkese tavsiye Yani edelim. Öncelikle Elmalı'daki üreticiler, Türkiye'deki pancar tabii. üreticileri izleyecekler. Bugün de biz hasata geldik. Ben şuradan bir daha gösterelim istiyorum. Şöyle gösterelim yakın. Makinenin içini gösterebiliriz. Şuraları gösterelim. Makinenin içini de çekelim. Şöyle. <gülüyor> Her taraf süper maşallah. Bununla alakalı bir çeşit cins var mıdır? Bu Valentina cinsi abi. Valentina cinsi. Evet. Ee, Dün Aranka cinsini söktük. Hı. Onda da hemen hemen 9 ton dekarda aldık. Hemen bir hemen öbür farklı cinslerde aynı evet, şeye geldik. Evet, aynı. Şurada makinamızı da bir gösterelim. Ondan sonra tamamlayalım. Şimdi yaptığımız üretimlerde Sezonda mesela iklim dengesizlikleri çok hakim. Ee, o yüzden yaptığımız uyguladığımız gübreler ya da ilaçlarımızın çok dengeli olması gerekiyor. Rekor gübre yaprak gübresi de pancarda uyguladık. Başından sonuna kadar da takip ediyoruz. Sağolsun e, Mustafa kardeşimiz bizle sürekli ilgilendi, bahçelerini gezdirdi. E, bugün de size de denk geldik. E, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah hayırlısını versin, bol bereketli olsun. Oradan ol, bütün ol. pancar üreticilerine selamlarımızı.